Bir şehir düşün, içinde sayısız hikaye barındıran, her boğaza baktığında seni derin derin düşüncelere daldıran, havası, rüzgarı bile ruhuna özgürlük katan, buraya ayak bastığında sana da kucak açmaz mı diyorsun? Bence insanın yaşadığı bu şehir, bütün kalbiyle memleketlik görevini üstlenmiş, tarihindeki saklı hazinelerden güç alarak farklı inançlara kanat geliyor. Sıcaklığını hissetmiyor musun? <gülüyor>